Bugün 3 Kasım 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Balık Burcu'nda ilerleyen ay manevi ve ruhsal konuları öne çıkarıyor. Duygularımız hassas olacağı için çevremizin etkisinde daha fazla kalabiliriz. Sabah saatlerinde ay Akrep Burcu'ndaki Merkürlü üçgen görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabileceğimiz bu saatlerde sezgilerimizden de yararlanıp empati yaparak iş ve özel yaşamımızda daha rahat iletişim kurabiliriz ay öğleden sonraki saatlerde akrep burcundaki güneşle üçgen görünümde olacak güçlü manevi duygular içsel dengemizi korumamıza da yardım edebilir kendimizi evrenle bütünleşmiş hissedebilir akışta kalabiliriz ruhsal çalışmalara zaman ayırmak için de ideal saatlerde olabiliriz aile üyelerinin de gözümüzdeki önemi artarken onlara daha fazla zaman ayırabiliriz akşam saatlerinde ise balık burcundaki ay akrep burcundaki venüsle üçgen görünümde olacak Keyif ve konfor beklentilerimiz daha rahat karşılanırken çevremizdeki kadın figürlerle de ilişkilerimiz olumlu ilerleyebilir. Maneviyat, sanat ve romantizm içinde akşam saatleri verimli olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.